Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Resident Evil 3'e kaldığım yerden devam ediyorum. Ee, biraz gene kayıtta sıkıntım var. Yani ben bunu hiçbir türlü çözemedim ama inşallah artık olacak. Yani yanlış olur diye gene bu sefer farklı yere sebatacağım. En son şeyde kaldık. Ee, şimdi bu standart demiş. 16-20-16-24. Tamam biz buraya gidiyoruz. Metro istasyona dönüyoruz. En son demensiz takıldı bizim peşimize. Rotayı çizdik. Gideceğimiz rotayı. Metro ile. Elektriği verdik, rotayı çizdik, geri dönerken peşimize nömet takıldı. köpenke indirdik, şimdi Carlos'u yanından aşağı iniyoruz. Yani aldığım yorumlar doğruysa bu oyunun e, bazı yerleri atladığı kimisi, hele de şey diyor, e, Saat Kulesi yokmuş mesela, o en favori yerlerden biridir Saat Kulesi bu oyunda, orası yok diyor. Şu demiş. Basit kilit. Şurada bir basit kilitlik bir şeyimiz var. Ha nerede? Kullan. Bunlar lazım abi. Nemesis, sadece start sırasında bir Yeah, mostly. But we need 30 to 40 minutes to finish maintenance. Ah, Nikolai. Nikolai, how are we doing? The town's crawling with those freaks. No gens are fighting around the city. Why is she here? She's helping get the trains running again. Bad time to start getting dead weight free. She's unreliable camp would trigger on Hey, take it easy. She'll get you killed. Sakin ol Nikolay Ya şu Carlos'un saçlarını daha güzel yapabilirler. Sorry about that. Everyone's a little worked up. Oh, come on. Not again. It's he's after. Hey, I'll buy you some time. Hey, wait. wait Joe. Koş, çile koş. Come on, you creepy ass stalker. Lan, Ulan şurada bir spray alayım dedim. Koş, Allah seversen koş. vur vur bir daha bir daha geldi <Gülüyor> nasır geçip Allah'tan deme diyor orada da sınırda ya. Yani. Bir tane tokat yedin sınıra düştüm. bu kapı tutar, tutar abi. Bu kapı onu tutar. Kapının kalınlığına bakarsak ama duvar tutmayabilir. Şimdi bir saate bakayım. Karlas'ın kasını. 30 dakikadan fazla yakamda çalışıyorum. Ah çıkış yolu bu demiş. Şöyle. Ha, harita harita. haritası Şu müziğe bayılıyorum. Map of the area. Perfect. pompalı tüfek mermisi bayağı verdi. Hiç yeşil bitkim var mı? Yok. Nereden olacak? Olmaz. Şu kırmızı bitkiyi de salayım şuraya. Ha böyle dur. Neyse şimdi sematlığa gerek yok zaten. Aha. Orayı nereden gireceğiz şu an bir şey ve oh. o oh, iki tarafta bayağı uzan şey uzup, uz uzak yani Şurada bir şey vardı. Neyse şuradan bir... Testsik kontrol alanlarında yetkisiz personel girişi raporları aldık. Buna karşılık eskiyen mekanik kilitleri değiştiriyoruz ve yeni yerine yeni güvenlik protokolü uyguluyoruz. Yeni netonel kilitlerin açılması için özel yapım batarya gerekiyor. Batarya tüm çalışanlara dağıtılacak. Lütfen testi içinde gezinirken kişisel bataryalarınız elinizde bulun. Haa... Batarya. <gülüyor> Bu bataryalarla açılıyormuş. Oh. I'm definitely burning yakarsın da. Ha el bombası var. Mı? İçimden bir ses Pompalıyı al diyor Evet Direkt karşıya gitmek çok mantıklı Anam Kaç kaç kaç Orayı da öyle ya Çık şuraya çık. Lan. Neyse orada bir büyük balık gibi bir şey vardı otursun ya orada da şimdilik. Evet burada da bir batarya lazım. Burası da kapalı, hadi bakalım Yine aşağı yani İlk bir bombayla öldü Allah'tan Bayağı mutasyon geçirmiş bu <Gülüyor> ah. Patlayıcı Alevli mühimmat demiş bu grenade launcher aldığımız zaman bunlardan kullanıyorduk Ha onu da verdi Nokta nokta fiyatındaki bomba atarı satın aldığınız için teşekkür ederiz Çeşitli cephane tipleri uyum sağlaması için bu bebekler üzerine özel ayarlamalar yaptık En iyi performans doğru zamanda doğru cephane seçtiğiniz emin olun Satın alma sırasında konuştuğumuz gibi bu yenilenmiş bir model ve haznesi atışlar arasında manuel olarak çevrilmesi gerekir Biraz yavaş ancak anlaştığımız şekilde fiyatı uygun tuttuk Patlayıcı A çarpı 2 yanıcı mermi yaparmış. Patlayıcı A artı patlayıcı B asit mermisi 2 tane B mermisi de mayın bombası. Kolay üretilemiyor. Stok yapmaya değmez. Gamaları hizaya getirmenize yardımı dokunmaz. 4 Mart sıcaklığı 18 santigrat derece. PH 6.8 gamalar tanktan ilk defa çıkarıldı. Biraz durgunlar. Savaş potansiyelleri düşük. 18 insan su sıcaklığı 20 santigrat derece pH 6.8 ek hormonlar ve ilaçlar denendi. <gülüyor> Örnek artık hızlı hareket edebiliyor ve avını bütün olarak getiyor. Bu o şeylerden bahsediyor herhalde. <gülüyor> Kapatılmadan önce lorotardan yüksek potansiyeli bazı örnekleri kaçırmayı başardık. Doktor Logan Carlis Gama, gamma serisini mükelleştirmek için her zamankinden daha kararlıydı. 14 Ağustos sıcaklığı 25 santigratıcı pH 5.8 artan sıcaklık su kalitesinin düşmesine neden oldu. Ancak endişelerime rağmen örnekler iyi görünüyorlardı. Gamalar, kanalizasyon düzenini hızlı bir şekilde öğrendi ve 2 gün içinde Rakos tüm yer altına araştırdık. Tüm örnekler bize aşina ve görünüyordu. Yüksek güçte birkaç silah temin ettim. İleride kontrolün 23 derece, 21 derece devam etmiş bu. <gülüyor> Gamaların sürekli büyümesini mi Burası yeterli gelmiyor. Diğer olası yerleri düşünmeye başlamalıyız. 21 cm derece pH 6.1 bir su arıtma çalışan laboratuvarına girdi. Ancak gamalar onu hemen ortadan kaldırdılar. Bu saha kullanımı için yeterli olduklarını kanıtlıyor. Bunlar da kendi çaplarında araştırma yapıyorlarmış herhalde. Bu patlayıcı be. bir tane yer kapatıyor ya koyayım şöyle de <gülüyor> şuralarda bir şey var mı? yok şimdi buradan laboratuvara geçsin. İnşallah o yeri tıktan daha gelmez. Bunlar iki tane kompalıya gidiyor bunlar. <gülüyor> Abi zorla bana aldıracak şey ya. Ya zaten aslında bunu burada bana vermese anlamalıydım ama ben yeter diye tahmin ettim Neyse bir, bir şeyim daha varmış gerçi el bomba Aynen Bir el bombası Önce şu arka tarafa gideyim arkada bir şey var Aha Gene de burada bir şeyler var Bir şey var. O koridorda bir şeyler var. <gülüyor> Yüksek dereceli barut. Ha, dur. Bunu bulduğum iyi oldu. Bir şeyi kullanmaya kıyamıyordum çünkü. yardım spreyini kullanmaya kıyamıyordum. Bir aşk mektubu. Küçük sevgililerim. Buraya birlikte kaçalı 3 ay oldu. Hepinizi kabından çıktığı o günü düşünüp duruyorum. Küçük sesleriniz beni mutlu ediyor. Sadece bir baba bunu anlayabilir. Böyle bir büyük bir güç içeren sevimli küçük vücutlarınız ve tabii ki doymak bilmez iştahınızda var. Bu şeylerden bahsediyor. Sizinle birlikte avcı serisinin zirvesine ulaştık ama yine de gidip sizi yok etmemi emrettiler. Bazı güvenlik açıklarının biyolojik silah bulmanızı engelledi. Sonra ısıya duyarlı olmanızın ne önemi var? İpucunu verdi. Bunları şeyle halledeceğiz. Patlayıcı mermilerle ya da beslenirken çene kemiğinizin açığa çıkmasında. Ne olmuş yani? Herkesin kusurları var. Ben sizi kusursuz olmadığınız için seviyorum zaten. Ama yakında onları göstereceğiz. Zambra evrim yoluyla gelişen sevimli avcı gammaların nasıl üstün bir varlık olduğunu kanıtlayacağız. Bu Hunter'lardan bahsediyor. Envanter dolu. Hem de iki tane yer alırmış. Şimdi Sandığa gidip şunları bir bırakayım. çatadı bırakayım ben. Bayan mermi oldu. Yani <gülüyor> Ufak tefek sandık çıkarsa zaten şey yaparım. Mermine bir mermini alırım aşağı. Ne olacak? Yani yani şunu bırak da Şunun yerine şey al Bir tane bomba atar Ne de böyle bir düzen hastalığı var ama ne olacak bilmiyorum. <gülüyor> Bunların ısıya duyarlılığı varmış. Bunları aynen. Geliyip geçirdik. Bak. Buralarda da bir şeyler var ama bulamadım daha. Neyse dönüşte bir daha bakacağım. Batarya neredeydi? Yani bitti bu kadar. Bakayım Aaa Bunda tek başı var Bu tek attı Bu tek attı <Gülüyor> Hala bir şey var burada. çok ilginç ha. Bu sefer Kayn'i aldılar her şeyi gördüm Onlardan biri Onu tamamen yedi hem de afiyetle bir yıl iki hafta önce kayboldu. onları uyarmaya çalıştım. Polisen muhtemelen şehrin bu kısmını önemsemiyorlar bile. Anlatmaya gerek yok. Her gün ürüyorlar bile desem ama dinlerler mi? Hayır. Bu saçmalık lanet olsun kurbağa yüzdü. Orası bu çocukları onlara izmi kaybettirdiğini düşündüğüne başka bir tünellerden çıkıyor. Hmm. Bunlardan bahsed Ha, iyi almışım. Almışım almışım almışım. İyi de. Neyse yukarıdan geleceğiz demek ki. Çıkalım gidelim. Aynen. Demek ki şuradan dolaşacağız. bunların hepsine de atmasa. Ya çık şuraya. Allahım ya. Şu yukarıda batarya yeri vardı. Bunu geri alabilir miyiz Yok. Yani ne anladım? Yo. Bir tane kaldı. Ne olacak şimdi? Keşke öldürmeseydim şu etrafından dolaşsaydı. çok affedersiniz Heh. şimdi çok merak ettim burası nereye gidiyor ha tabaşa Abi, ha bir şey bu bu kapıyı açtı. Buradan girip bataryayı öyle alacak o zaman. Öyle ya. Bir bataryayla her tarafı halledeceğiz. İyi böylesi daha iyi oldu. Sürekli batarya aramaya gerek yok. ihtiyacım vardı. Burada hala bir şeyler var. Galiba bitti. aşağı gidelim nerde Yok. Bir dakika. Carlos, canını duydun mu şimdi? Beni Jill, ah, oh, thank God, everything okay? Yeah, evet, I'm alive. Aniğtim, <gülüyor> <gülüyor> aynen. Great, the subway's ready to go. We'll leave as soon as you make it back. O döner dönmez geçeceğim de, şimdi dönmüyoruz. Şuraya gidiyoruz Aynen Bir dakika Evet evet burası dönüyor dur Bir tane yer kaldı <gülüyor> Onu almazsam olmaz Başarı kazanıldı hello child <gülüyor> Bir şey olduğu belliydi ya abi oyun Oyunun çok ekstra dışında bir şey yani. Aynen aynen. Devam. Tamam. Burası bitti o zaman Uf, bu kadar zaten buradan çıkamıyorum. Aa boşuna geldik buraya. Neyse. Aklımızda kalmamış oldu. Aşağıda bıraktım. Tamam ya bir şey kalmadı daha gidiyoruz Ama yine ne gelecektir yukarıya Diğeri Adamla nasıl bir şey varsa Ananı avgın adını Ama bu haksızlık senin ağzına tükürür. Ya Allah'a seversen senden mi uğraşacağım ya? Kaç kızım kaç. It can use weapons. Aa neler biliyor neler Ah taktilo Şimdi yaratıktan kaç demiş Şimdi şöyle bir şey yapacağız Aynen Ben mühimmatı sandığa dolduracağım Sonra sev atacağım Şimdi bunu bıraksam Nasıl yapayım? Şunu bırakayım ha. Acaba patlayıcı mermisi mi yapsam Şimdi burada bir kere boss yok Burası kesin o Boss olmadığı için ben bunu bırakayım Yerine pompayı alayım Onun yanına da Onun yanına da Pompalı tüfek mermisi aldım. Al bir de albom masal. Ne olur ne olmaz. Yaratıktan kaç. No, nasıl tuttu beni baldirijin gibi düştüm adamın önüne. Artık tuş da ayağım antişe diyorum belki düşer diye yok ah girdi. I gotta get out, quick. Hadi lan. Bakilde bir şey çıkarsa karşı. Yeme olur bir de ya. Boş kızım boş. Hadi buradan. çıktı da buradan ne yapmayacaksın şimdi? Sanki tekrar aynı yere geliyormuşum gibi. Çık şuraya ya ısınacaktan tutamayacağım lan. Sev attı otomatik. Neyse. Dur bir dakika. Zaten bir otomatik sebatti. Devam. <gülüyor> yani bu burada sev gösterdiyse bunda bir kapışma var. <gülüyor> Hay yavrum. kit tank Tamam abi. Az biraz peşime düşsün. Benim ben bunu çözdüm. Yakıt tankının arkasında çünkü. <gülüyor> Hadi lan. Yakıt tankı arkasında arkasına dönmem lazım diye düşünüyorum bir şekilde. Şurada bir dakika Şurada bir dakika Yıkım gecikmesi tebligatı Jeneratörde de demirlik Güvenlik için önemli olmuş Ben demin Yakıt şey jeneratörü vuramadım Sebebi de Kesinlikle daha öncesinde vurdum Çarpıldım orada ondan dolayı Şu arkadaki yakıt tankını alacağım aşağıya Evet. Ulan, Barrett da biraz şey yapmasını bekliyorum bir şekilde vardı vallahi deposu. Ay yavrum. Oh, still picking? <Sessizlik> <Sessizlik> İyi kaçtı. anlasınca aşınlaşıcam ee, iyi fazla mühim atarcamadan bu işi hallettim çok şükür oraya çıksan mı bir parça kalktık ayağı. çok şükür Üf, ilk bossu böylece hallettik çok şükür olsun Nemesis düştü ama işte pompalıdan pek bir şey kalmadı geriye neredeyim yıkım alanındayım şimdi buradan doğru tren istasyonuna gideceğim burada bırakayım arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz kendinize iyi bakın hepiniz hoşçakalın